بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك ya arifin Allah'ım bugünün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır Nurlarının ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün üzümlerimi bugünün eserlerinden bereketlerinden yararlandı, nurun ile ey ariflerin gönüllerini aydınlatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 18. gününün duasında Allah'tan sahurdaki bereketleri istiyoruz. Berekat-ı Sahurda ne bereket var ki? Ya başka bir manada niye Allah sahurda bereket karar vermiş? Değerli kardeşlerim bakın. Niye Allah'tan biz sahurun bereketini istiyoruz? Bu bir. İkincisi, Sahurda ne gibi bereketler var? Üçüncüsü bu bereket kime verilir? Bu sorulara cevap versen, bu duamızın felsefesi ve nedeni bizim için açıklanıyor. Birinci soru budur, sahurda ne bereket var? Tabii ki biz rivayetlere, ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki güzel sıfat olan insanları sahura bağlıyor Allah Kur'an'da. Ali İmran Suresinin 17. ayetine baktığımızda buyurur, El-Sadiqin, El-Qanetin, El-Munfiqin, bil -ashar. Yani, sadiq insanlar, iyi insanlar, e, ibadet eden insanlar, hepsi olardılar ki sahurlarda istiğfar ediyorlar. Yani istihfar sahurda etmek insana bu güzel sıfatları veriyor. Sadık oluyorsun, kanit oluyorsun, munfek oluyorsun. Yani bu da çok güzel sıfatlardır. Sen Allah yolunda infak edesin. Sen doğru insanlardan olasın, doğru diyenlerden olasın. Bakın ayet-i kerimede sadık kelimesi ehlibeyte Beyt'e ve Ahli Beyt için geçerlidir. Kunu meh sadiqin, sadıkları ile beraber olun. Tefsir'e baktığımızda sadiqin kelmesi ahlı bittir. Yani böyle bir büyük makamı sahurda paylaşıyor Allah. Yani bu onun bereketidir. Eğer sen Ramazan ayında istiyorsan ki sahurun bereketini elde edesen niye? Başka zamanların sahurunda yok mu? Var. Ama Ramazan'ın sahuru daha bir özelliğe sahiptir. Tabii ki bu sahur, bu özellik ve bu bereket başka sahurlarda da var. Ama maalesef genel olarak insanlar bu sahurdan ve bu sahurun bereketinden gaflet ediyorlar. Yüzde kaç insanlar dünyada sahura kalkıp, ibadet teheccüte meşgul oluyor Çok az. Onun için burada bu duada istiyoruz ki o zamanı ki insanların çoku uykudadır, gaflettedir. Allah beni uyandır, ben kakayım, seni teheccüd ve zikredelim. O bereketten de faydalanalım. Hafız-ı Şirazi'nin bir güzel bir şiiri var. Diyor ki, ben tabii ki Türkçesi söylüyorum, diyor ki ee, onlar iki sahur kalktılar, onları iki berekat sahuru ele getirdiler, onlar bu özelliğe sahibiydi. Verdi ruz yani gece gündüz zikrini verdine meşgul idiler ve sahurun ibadetine, zikri sahura meşgul idiler. Seherler, sahurlar, bunlar kalkırdılar ve onun için bulara bazı şeyler, şifreler açıklandı. Ve bunu Kur'an da onaylıyor ve ayet, e, rivayetlerimiz de bunu onaylıyor. Bunun için bu bereketleri elde etmemiz için ve bu e, gafletten kendimizi kurtarmamız için illaki sahurlardan faydalanmamız gerekiyor. Sahur insanı yücelder, manevi ve maddi. Yani Allah'ın rızkı da sahurlarda veriliyor. Allah'ın maneviyeti de sahurlarda paylaşılıyor. Onun için biz sahurun bereketinden gafil olmayalım inşallah. Assalamu aleykum rahmetullahi ve